Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Bir konu bir soru serisinde Çok güzel çok beğendiğim bir integral Sorusu çözeceğiz sizle beraber Hazırsanız önce videoyu durdurup Daha sonrasında kendiniz çözmeye çalışın Eğer çözemezseniz de videoyu devam ettirip Çözümünü öğrenebilirsiniz Hazırsanız gelin arkadaşlar sorumuza Beraber bir bakalım Aşağıdaki dik koordinat düzleminde F2x fonksiyonunun y eşittir A doğrusunun grafiği gösterilmiştir Şimdi bir f2x fonksiyonumuz var bir de y a doğrumuz var Bakın f2x fonksiyonunun grafiği burada y a'nın grafiği de burada gençler Sarı ve kırmızı ya boyalı bölgelerin alanları birbirine eşitmiş Yani ben şu kısma a birim kare dersem Turuncu kısmın alanına da kırmızı kısmın alanında da yine a birim kare diyebilirim Sarı ve kırmızı boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olmak üzere Bize bir integral vermiş Bu integralin sonucunun 20 olduğu biliniyor Nereden nereye bakın 0'dan 8'e 1 artı fx dx 20'ymiş. 0'dan 8'e 1 artı f(x) dx. Şimdi şuradaki artıdan kaynaklı ben bunu parçalayabilirim. Nasıl parçalarım? Şöyle 0'dan 8'e derim. 1 dx ve artı yine 0'dan 8'e kadar f(x) dx yazarım. Eşittir. Bu da kaçmış? 20. Şimdi gençler, bakın şuradaki 0'dan 8'e kadar 1dx'in cevabını siz gayet iyi biliyorsunuz neydi arkadaşlarım burada sadece sabit bir sayı yazıyorsa aralıkların boyu 0'dan 8'e kadar 8 içerisiyle çarpıyorsunuz 8 kere 1 bakın bu integralin sonucu 8 çıkacaktır ya da integral alıp yerine 8 ve 0 yarızak çıkarabilirsiniz bunda hiçbir sıkıntımız yok şimdi bu kısmın 8 olduğunu biliyorsak artık bu kısmın ise 12 olması gerektiğini biz adımız gibi biliyoruz bakın şurası 12 imiş A kaçtır diye soruluyor öncelikle sevgili arkadaşlarım bakın sıfırdan dörde kadar sıfırdan dörde kadar f 2 dx hesaplanırsa elimize ne geçer bunu bir kontrol edelim isterseniz Arkadaşlarım burada 2x'e ben u dersem diferansiyenin alıyorum her iki tarafın 2dx eşittir du olacaktır Daha sonrasında dx lazım olduğu için bize dx eşittir du bölü 2'dir deriz ve sınırlarımızı da belirlemekte fayda var Az önce sınırımız 0'dı x değişkenine bağlı x'e bağlı integral erken değişkenimiz 0'dı alt sınırımız 0'dı şimdi u'ya dönüştüreceğiz bunu 0'ı buraya yerine yazdık 2 kere 0'dan 0 geldi yani yeni integralinde alt sınır 0 üst sınır 4'ü burada yerine yazarsanız 2 kere 4'ten üst sınır 8 oldu. F2x diyor ben 2x'e u demiştim yani burada bir fu oluştu dx'e de du bölü 2 demiştik bu bölü 2'yi ben dışarı atabilirim. Daha sonrasında şurası bir yerden tanıdık geliyor olması lazım. 0'dan 8'e kadar FUDU size tanıdık geliyor olması lazım. Nereden? Bakın 0'dan 8'e kadar FX FXDX'den tanıdık gelecek. Bu kaçmış? 12. 1 bölü 2 ile 12'yi çarparsanız cevap ne olur? 6. Demek ki arkadaşlar F2X fonksiyonunda 0'dan 4'e kadar alan hesaplaması yaptığımız zaman F2X fonksiyonunun altında kalan alan neymiş? 6'ymış. Şimdi... Şurasının ben y a doğrusu olduğu için a birim kare olduğunu, a birim olduğunu biliyorum. O halde bana şuradaki beyaz dikdörtgenin alanını söyleyecek olursanız, burası arkadaşlarım 2a'dır. Daha sonrasında ise e, gençler, ben bu f 2x e, fonksiyonunun 0'dan 4'e kadar altında kalan alanını hesaplayacağım dedim ya. E şu şekilde hesaplarım. Bakın bir a var, a var, artı 2a var. Artı bir de sevgili arkadaşlarım bakın şurada kırmızıyla işaretlediğim kısmın alanı da yine 2 çarpı a dikdörtgenin alanından 2 a'dır. 2 tane küçük a'dır. Fakat ben bu 2 a'dan şuradaki a'yı tabii ki çıkarmam gerekiyor. Ki bu alanlar toplamda bize 6'yı veriyormuş. Bakın arkadaşlarım eksi a ile artı a birbirini götürdü bile ve geriye sadece 4 çarpı a kaldı. Bu da eşittir 6'ymış. 4 a 6 ise 2 a eşittir 3'tür. Ve buradan da a eşittir 3 bölü 2'dir deriz. Ve bu da bize cevabı vermiş olur. Cevabımız Edirne'ydi. Arkadaşlarım güzel bir integral sorusuydu. Senle paylaştım. Umarım beğenmişsindir. Ee, bundan sonraki konuları ben yine sana paylaşmaya devam edeceğim. Hiçbir şekilde merakın olmasın. Sonraki konularda görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutma.